Salam Ümmet YouTube izleyicilerim, ben Maga, bir video ile yenisin karşınızdayım. Bugünki mevzumuz ne olacak? Bugünki mevzumuz Qadığa koyulmuş 10 film hakkında olacak. Film'e keçmemiştir. Nerva hatırladım ki, kanala abun olub, like ederek bizə dəstək ola bilərsiniz. Acide! Ne şey yapıyorsun ki? Durdun. mu Ne hissediğini söyle. Söyle! Seni! Seni! Sen yani ne yaptığını sanıyorsun sen? Sen benimle yani oyun mu oynuyorsun he? Sinan? <gülüyor> Anam! Tübe estağfur Tübe! Anam bu benim kabuslarıma giriyor!